900 yıl önce burada askerleriyle aldığı nöbeti tutmaya devam ettiğini e, gözlemledik burada ve bu e, nöbetin e, özellikle genç nesillerimiz tarafından bilinmesini çok önemsiyoruz. O yüzden ormancılık çalışmalarımızın içerisinde her zaman ecdadının da bir şekilde e, yer alması için gayret gösteriyoruz, göstermeye devam edeceğiz.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 ...bütün pürüzler ortadan kaldırılmış olur. Viyana çekilmesinden 238 yıl sonra... ...Türk ordusu Sakarya Meydan Muharebesi'nde... ...destanlar yazmaya hazırdır artık. Andor Orman bölgemizinde olarak... ...burada şehitlerimizi anmak... ...onların yapmış oldukları fedakarlıkları... ...bir kez daha burada hatırlamak... ...için bir hatıra ormanı dedik. Herkesin katkısı oldu. 42. alay buraya 47. alayımızda Afyon üzerinde yine savaşın cephesi 100 km'den fazla gidiyor ve burada toplu olarak şehitler veriliyor. Komutanları ve bu alayların hemen hemen tamamına yakınlı şehit veriyoruz.